Acar ve Veys Hoca'nın tarlaya kadar vardı geçinin, sürüsü oradan ke geri dönerdi, köpekler içinde. Bir günde Belçik yoluna verdim orada geri dönerdi. Canavarın boğazını sıkmışla. Ah kendi o, Ekiz ile Hacı Veli'nin ya. Gece öyle sarı yol var. Elektrik var. Yoldan dolaştım, abacanım bu içinden vardım. Uzatmışlar üç köpeğim var. Oradan geri döndüm geldim. Köpeklere bir yal koy Koyverdim. Halal olsun bir canavarı öldürsün köpek. Biladerlikimizin 250'den aşağı değildi. Öyleydi. Burada tepe gitmiyordun da yaylım yok. Bel evinden otluk aldık. Kölgesali, Topol Osman. Koca Mehmet, ben dört kişi. Bir gün o abidun ufak öyle. Günün yüzünü bak kuzgun böyle kapladı. O bir ağaçtan giderken ki yanında ayağında çamlığa vardı koca, koca. Benim köpeğim onu şarttı geçti. Ağlamaya başladı. Senin köpek beni boğdu. Hani yaran yırtın yok. Düş dedim ben. Öyle linger de bir bak havaya. Baban oldu canavarlığa vardı dedim ben. Gitti ikimiz. Yolun üstüne oturmuş da geçen arabalara bakayım. Seyir diye, kölge senin araba geçmedim daha dedim. E seyrediyorsun dedi. Geçti denizli kovmuş canavarla. Havaya bir bak dedim, öyle bir baktı. Yandım dedi. Hünü tutuyor ya, kuzgun. Elli altmış tane öldürmüş canavar. Yürüyemedi, oturdu, yerde kaldı. Sen o otur, bura oturma dedim. Seyrettiğin arabalara gitmeyin, çocuklan getir, dirileni toparla, iç yağ katıran getir, ben verendim ben, tedavulu. Ölülerini yüz, öleceklerini kes, o gitti, ben ta oradan sürdüm, geldim geçiyor. Yeni ora... Yardımlaşma çok oluyormuş birbirimizin arasında, böyle yardımlaşmalar çok oluyormuş çok. birbiriniz arasında. Çok. Şimdi yalınızın bizim olan hastanede 45 tane oğlak oldu bir günde. Buradan 2 dilim götürüyorsun, götüreceğim 4 oğlak. Bu İsmail geldi arkamdan. Yahsezen'i geçti ya. Zaten İsmail olmasa ben sabaha kadar oğlağı yatağa getireyim için. Köpek de başında oğlakla. Bir kadın, bir çocuklu, genç bir kadın geldi. La. Ne yapıyorsunuz dedi, yatak oğlak götürüyorsun. Kadın dedi, yaşlı kadın, oğlumu sandım dedi kocasından. Bunu hanginiz götürecekse götürün dedi. Götür abla götür çocuğunu, kızını götür. Biz malla canlı uğraşıyor. sen ne konuşuyorsun bize? Kaybolun buradan dedim. Bıraktılar gittiler. İsmele gece yarısına kadar oradan oğlak çektik. Oranın göçeme yörükleri var. Eğer çalgılar buradan... Canavara mal yedirmeden giderseniz çobansınız dedi. Dördümüzün 15 köpeği var. Fakat didikleri gibi yedirdik. Kölgesalın 40-50 malı gitti. Evet. 40-50 tane sürü varmış senin de. Şu anla bir senin oğlanda kaldı. Evet. Ee, neden böyle bitti bu çobancılık? Bu neden bitti sence? Niye, neden bitti bu? Eskiden Mart dedi mi Manis Ovası'na giderdi bu kuyun halkı Yayan'a Yayan Manikası Ovası'nı bulurlardı çalışmaya Aylıkçı durarlardı Eylül ayında gelirlerdi Yüz geldi mi Denizli Ovası'nın, Sök Ovası'nın pamuğuna atlamaya giderdi çolunla çocuğunla bu Çobanlar burada malı galabalı olan çobanlığa kaldı bu köyde. Gidin ve macinak. Hay olsun. Ol. Köklü eleşverla bagı tarlası çoğalan adamla onla kaldı. Mart dedim bu köy dağıladı. Hindi açık. Devlet de yardım ediyor, kızılır borçlu zorla, tarla Bir sene, Ekim bir sene pamuk ekerlerdi, şimdi buradan ahlaklardan dört, saza kadar hep bak. Vardan açık etmek iyi vatandaş. Devlet de açık yardım ediyor, motor alacaksan sana yardım ediyor. Alıyorsun bir motor, işin işliyor. Çobancılık şimdi mi zor, eskiden mi zor? Şimdi yaylım bol. Yaşım genç olsa, Yardımcım olsa, Hemen gidalı alı gelirim geçi. Geçi tepesi benim oğluna bakıyor. Bugün yüz oğlak çıkardın mı, İki sene çevir, Bire emin var. Yapa. Karayollarına girdi, benim oğlan torun dedik, sevindik. Ne bok oradan çıktı kenti. Yetmiş tane oğlak sattı, benim oğlan karayollarına girdi. Azaldılım geçiydi, yetmiş oğlak bayrama dolaşıydı güzellerden hesap etti. Bir Ucak para. Yapabilenin şu malcılık iyidir bak. Yalnız tutumlu olacaksın, kardeşinle, oğlunla.